Değerli arkadaşlar, merhabalar, iyi akşamlar diliyorum herkese. Hafta sonu analizleri itibariyle önce dolar-tl analizini yaptık. Ardından endekse dair bu hafta neler olabileceği ile ilgili olarak bir analiz aktardım. Ve dün de sizlere söz vermiş olduğum gibi bu hafta sonunun son analizi olarak da e, biyop dolar konusu üzerinde duracağım. Ve birazdan ilerleyen dakikalarda ise Merkez Bankası neler yaptı veya neler yapıyor variyet durumu ne alemde ve son kapanışları itibarıyla Merkez Bankası'nın kar zarar durumu nun muhasebesini çıkarmaya çalışacağız. Sevgili arkadaşlar, e, dolar TL ile ilgili olarak yapmış olduğum analizim bu konuyla de ilgili olarak aynen geçerli olmakla birlikte o analizin ardından bugün itibarıyla gerçekleşen bir düşen bir haber veya bir gelişme mevcut ki e, seçimlerin e, durumuyla ilgili olarak haber trafiğini herhalde yakından takip ediyorsunuz. Önce oyların, geçersiz oyların sayımı gibi bir e, talep söz konusuydu. Ancak e, bugün yapılan bir itirazla e, veya e, bir başvuruyla daha doğrusu e, tüm oyların sayımı hususunda bir e, talep gündeme geldi. YSK bu konuda 13 Nisan tarihine kadar bir karar vermek durumunda. Dolayısıyla arkadaşlar seçimle alakalı olarak e, mevcut yaşanmakta olan süreç piyasaları, dolar tl'yi ve pek tabii ki biyop konusunu da yakından ilgilendiren bir durum. Bu açıdan değerli dostlar önemli dalgalanmalar olabilir. Yukarı ve aşağı yönlü hareketlerde son derece dikkatli olunması gereken bir süreç içerisindeyiz. Çünkü haber trafiği gerçekten piyasaları çok yakın bir şekilde etkilemekte. YSK'dan gelecek açıklamalar ve hatta bu hafta itibariyle alınacak olan kararlar çok ciddi bir şekilde etkiler yaratabilecek durumda. Bir diğer konu ise arkadaşlar. E, Dolar-TL analizi ardından ortaya çıkan bir diğer gelişme ise pazartesi günü itibariyle açıklanması beklenen yeni reform programı Sayın Berat Albayrak tarafından çarşamba günü açıklanacak şeklinde bir ertelemeye maruz kaldı. Dolayısıyla e, bu konuda yakından takip edilecek olan bir durum olacaktır. Piyasa bu konuda... İlk etapta iyimser bir beklenti içerisinde mi olur yoksa e, yapılacak olan açıklamaları görmeden bir adım atmak ister mi istemez mi? Bütün bu tablo e, tabii ki piyasalar hususunda seçimler kadar etki yaratabilecek olan bir durum. Bu açıdan biz pivot değerlerimiz üzerinde yakınen duracağız. E, ve e, bu hususta pivot skorumuzla ilgili olarak arkadaşlar geçtiğimiz haftaya başlarken yani seçimlerden hemen sonra TİH haftaya başlarken pivot seviyemiz 5.73'tü. Bu seviyenin üzerinde kalındıkça 5.91'e kadar bir atak olabilirdi. Aşağısında kalınması durumunda ise 5.60'a kadar bir geri çekilme yaşanabilirdi. Biz arkadaşlar geçtiğimiz hafta itibariyle Nisan vade açısından en düşük 5.60 seviyesini gördük. Gördüğünüz gibi birinci pivot desteğimizde 5.60 ve 49 idi. Yani bu destek çok net bir şekilde çalıştı ve buradan tepki buldu. Üst nokta olarak 5.9149'du bu seviyeye yaklaşım oldu 5.84'lere kadar bir yükseliş oldu ama bunun üzerinde 5.84'lerin ötesine geçilmesi mümkün olamayınca zaman zaman 5.70 pivot seviyesinin test edildiğini, buranın aşağısına inişler ardından çıkışların olduğunu ama bu bölge etrafında bir hareket sahası bulabildiğine tanık olduk. Değerli dostlar şu anda görmekte olduğumuz üzere bu haftanın pivot seviyesi 5.70 seviyesi. 5.70 seviyesinin üzerinde kalındıkça 5.80 seviyesi kadar devam edebilecek olan bir yükseliş ihtimalinin var olduğunu görmekteyiz. 5.80'nin Ötesine geçilebilmesi başarılabilir ise 5.80 seviyesi bir destek konumuna getirilebilir ise bu durumda 5.94 aynı mantık ile 6.04'e kadar devam edebilecek olan bir hareket sahasının olma ihtimali mevcut görülmekte. Arkadaşlar 5.70 seviyesi çok büyük bir önem taşıyor pivot seviyesi itibariyle 5.70'in aşağısında kalındıkça ki son kapanışımız 5.68-38 seviyesinde. 5.70'in üzerine net bir şekilde çıkılıp bu seviye net bir destek haline getirilmediği müddetçe 5.56 seviyesine kadar devam edebilecek bir geri çekilme ihtimalinin var olduğunu pivot sistem verileri itibariyle hesaplanmış olarak görebilmekteyiz. 5.56'nın da kırılması durumunda 5.46-5.47 seviyesine kadar devam edebilecek bir geri çekilme olasılığı hesaplanmış bulunmakta pivot tekniğine göre. O açıdan 5.70'in üzerinde kalabiliyor muyuz kalamıyor muyuz bunu çok yakından takip etmeliyiz. Fibonacci kriterlerimiz itibarıyla baktığımız zaman ise sevgili dostlar yukarı yönlü bir atak olduğunda önümüzde bulunan %23.6 ile tanımlanmış olan 5.97 direncinin var olduğunu görmekteyiz. O halde dolar tl'de önemli bir hareketlilik olur ise eğer yani 5.75'lere yönelik bir hareketlilik olur 5.75'in de üzerine çıkmak spot piyasa bakımından söylüyorum böyle bir hareketlilik olursa Viyop'ta da 6 seviyesine doğru bir hareketlenme olma olasılığı vardır. Ancak bu 6 seviyesine doğru olan hareketlenmede 5.80'e ve 5.94 seviyesindeki virajlara dikkatli olmak gerekiyormuş günlük bazda bakacak olur isek pazartesi günü itibariyle BIOK kontratlarında hangi seviyelere dikkat etmeliyiz sorumuza ise 567 seviyesinin önemli bir e, seviye olduğunu orta, e, görmüş bulunmaktayız. Kapanışımız 568 olduğu için pivot seviyemizin üzerinde gerçekleşmiş olması nedeniyle ve bir sonraki direnç noktamız, pivot direnç noktamız 575-71 bölgesi olduğu için bu durumda az önce sizlere 570 olarak vermiş olduğum haftalık pivot değerinin üzerinde bir tutunma çabasının gözlenebilmesi ve 5.74-75'lere doğru bir atak yaşanabilme olasılığı şurada görmüş olduğunuz gibi pivot seviyesinin günlük pivot seviyesinin üzerinde bir kapanış gerçekleştiği için ihtimal dahilinde görülmekte. Bir diğer yandan dolar endeksindeki küresel piyasalar bakımından dolar endeksindeki 97 seviyesinin üzerine çıkabilme isteğinin de mevcut olması nedeniyle Küresel bir rüzgar veya küresel bir destek anlamında da bu hafta dolar TL'yi e, bildiğiniz seçimler ve de e, diğer taraftan e, seçimler haricindeki e, nedir onun adı e, az önce ifade etmiş olduğum gibi e, yapılacak olan ekonomik reformlarla ilgili açıklamaların ee, çarşamba gününün ertelenmiş olmasıyla ve bu açıklamalarda piyasanın doyurucu bir takım sonuçlar alıp alamayacağı konusu da yakından takip edilmek suretiyle bu süreçte önemli bir hareketlilik yaşanabilir. Bir diğer üzerinde durulması veya takip edilmesi gereken konu ise arkadaşlar bu hafta Sayın Erdoğan'la Putin'in yapacağı bir görüşme S400 konusuyla ilgili yeni yeni haber trafiğinin e, gündeme gelmesine neden olabilir. Putin'le yapılacak olan görüşmede bu anlaşmaya sadık kalınacağı ve hiçbir şekilde bu anlaşmadan geri adım atılmayacağı gibi ikili bir görüşme sonucu olarak çok sesli bir yaklaşım söz konusu olacak olur ise bu durumda Amerika'nın nasıl bir tavır alabileceği konusu da yakından takip edilmeli dolar TL ve biyop kontratları adına. Şimdi sevgili dostlar kritik değerleri verdikten sonra gelelim merkez bankasının ne yapıp ne yapmadığı konusuna. <gülüyor> evet. Merkez Bankası arkadaşlar dolar tl'de short işlemlerine ara verdi. Yaklaşık 3 hafta son 2 haftadır hiçbir vadede yani insan vade, e, yeni açılmış olan mayıs vadede ve haziran vadede herhangi bir şekilde short işlem yapmıyor. E, 3 hafta geriye döndüğümüz zaman ise dolar tl'nin 5.50 üzerine yöneldiği dönemde haziran vadede Yaklaşık 100.000 kontrat civarında ilave bir short pozisyon açmıştı ama Haziran vade itibariyle de son 2 haftadır herhangi bir işlem yaptığını görmüyoruz. Şimdi bunlara tek tek bakacak olur isek. Evet Nisan vadeye bakıyoruz arkadaşlar Nisan vadede Cuma günü itibariyle haftanın son günü itibariyle herhangi bir şekilde Merkez Bankası'nın pozisyonu bulunmuyor. Geçen hafta geneline baktığımız zaman yine Merkez Bankası'nı bu bölgede göremiyoruz. Sıfır pozisyon içerisinde bulunuyor. Nisan vadenin genel kümülatif görüntüsüne baktığımız zaman ise daha önce sizlere vermiş olduğum rakam aynen duruyor. 1.332.524 kontrat short pozisyonu mevcut idi en son analizimde. Herhangi bir pozisyon açmadığı için bu seviye aynen e, sabit kalmış durumda. <gülüyor> Çok affedersiniz. Nisan vade itibariyle sevgili dostlar Merkez Bankası'nın ortalama maniyeti 5.59-60'lar seviyesinde. Ancak ee, son kapanış verilerine baktığımız zaman uzlaşma fiyatının 5.68.03 olduğunu görmekteyiz. Yani arkadaşlar Merkez Bankası yaklaşık 9 kuruş civarında ters pozisyon içerisinde bulunuyor ve... <gülüyor> Bu e, durum onun maliyetlerinin üzerinde bir piyasa fiyatlamasının mevcut olduğunu gösterdiği için Merkez Bankası'nın şu an itibariyle Nisan vadede zararda olduğunu görmekteyiz. Bunun rakamsal karşılığını birazdan hesaplayacağız. Evet değerli arkadaşlar buradan e, Mayıs vadeye geçelim. Mayıs vade 1 Nisan tarihi itibariyle açılmış olan bir kontrat'tır. Merkez Bankası'nın burada yine herhangi bir işleminin olmadığını görmektesiniz. Geçen hafta itibariyle yine Merkez Bankası'nın herhangi bir işlemini burada görmemekteyiz. Gelelim arkadaşlar. Ee, Mayıs vadenin kümülatif pozisyonuna baktığımız zaman da sonuç değişmeyecek. Çünkü 1 Nisan tarihinde işlem başlamıştı. Geçen hafta neyse e, kümülatif pozisyonda aynı değerleri yansıtmakta. Mayıs vade itibariyle arkadaşlar uzlaşma fiyatımız 577 76 olarak gerçekleşmiş bulunmakta. Şimdi arkadaşlar gelelim Haziran Vadiye. Haziran Vadiye itibariyle değerli dostlar Cuma günü itibariyle Merkez Bankası'nın herhangi bir işlem yapmadığını görmekteyiz ve onun ardından geçer hafta geneline baktığımız zaman yine Merkez Bankası'nın herhangi bir işlemi yok. Ancak Haziran Vadiye'nin geneline baktığımız zaman Cumhuriyetin pozisyona baktığımız zaman daha önce 960.000 kontrat civarında short pozisyonu var iken Merkez Bankası'nın elindeki short sayısı 59.741 adede yükselmiş durumda. 3 hafta önce az önce belirttiğim gibi dolar tl'nin 5.50 üzerine atak yaptığı dönemlerde bu kontratlardaki pozisyonunu bir miktar arttırmak istedi ve 5.67 olan maliyetini 5.69 seviyesine yükseltmiş oldu. Ortalama maliyeti şu anda 5.69.10 ancak son kapanış verileri itibariyle uzlaşma fiyatının 5.8609 olduğunu görmekteyiz. Zira merkez bankası burada da 5.8609 son kapanış uzlaşma fiyatına baktığımız zaman ve şuradaki 5.69'a baktığımız zaman merkez bankasının yine 17 kuruş civarında burada da zararda olduğunu ters pozisyonda olduğunu görmekteyiz. Peki sevgili arkadaşlar, son kapanış verilerine göre, Merkez Bankası'nın elinde bulunduğu kontrat sayılarına göre ve de ortalama maliyetlerini bu şekilde tespit ettikten sonra Merkez Bankası biop işlemlerinde ne kadar para bağlamış, ne kadar zararda bir de bunun hesabını yapmaya çalışalım. Nisan var. Öncelikle arkadaşlar şunu ifade etmek istiyorum. Buradaki simülasyon hesap, buna ben tamamıyla simülasyon hesaplıyorum. Zira Merkez Bankası'nın hangi kaldıraç oranını kullandığını bilmiyorum. 1'e 2 mi kullanıyordur, 1'e 5 mi kullanıyordur, 1'e 10 mu kullanıyordur? Bunu bilmek mümkün değil. Dolayısıyla ben... Piyasada genel olarak kullanılmakta olan kaldıraç oranını 1'e 10 şeklinde değerlendirme kaydıyla simülatif bir e, hesaplama yapıyorum. Tekrar belirtmek istiyorum. Merkez Bankası'nın ince hesaplarını benim bilebilmem veya iddia edebilmem hiçbir şekilde mümkün değildir. Bu tamamıyla Merkez Bankası'nın normal piyasada uygulanmakta olduğu gibi 1'e 10 kaldıraç sistemine göre e, bir e, işlem mantığı içerisinde olduğu varsayımından yola çıkıyorum. Ve bu tablo dahilinde arkadaşlar... Merkez Bankası'nın elinde Nisan vade itibariyle 1.332.524 kontrat short pozisyon bulunuyor. Birim fiyatını 415 olarak aldım ama Merkez Bankası bunu daha önceki tarihlerde açmıştır. O zaman 390 TL'ydi. Çok önemli bir değişim olmayacaktır. Ben son güncel rakam itibariyle bu hesaplamayı yapıyorum. Bu hesaplamaya göre arkadaşlar 552 milyon civarında Merkez Bankası'nın kullanmış olduğu teminat bulunmakta. Arkadaşlar e, terste kalındıkça yani maliyet fiyatının üzerine çıkıldıkça e, tekrardan ek teminat tamamlamak gibi bir durum vardır biop işlemlerinde. Bunu biop işlemleri yapmakta olan arkadaşlarım bilir. Sizin e, bulunduğunuz e, pozisyon maliyetinizin dışına çıktığında yani zararlı konuma geçtiğiniz zaman ne miktarda zarara geçmiş iseniz o miktardaki zararınızı ya nakitle tamamlamak durumundasınız veyahut da pozisyon kapatmak durumundasınız. Margin call denilen bir. Ee, teknik sistem gereğince Evet sevgili Dostlar 552 milyon civarında 553 milyon civarında bir teminat e, kullanılmak e, durumu söz konusu 5.59 60'tan ortalama maliyeti var ise Son kapanışta 5.68.03'den gerçekleşmiş ise 8.43 kuruş civarında bir zarar durumu söz konusudur. İşte bunun TL karşılığı da 112.3 milyona denk gelmekte. Yani %20 civarında Merkez Bankası'nın bir zararı söz konusudur son kapanış itibarıyla. Arkadaşlar Mayıs vadede Merkez Bankası'nın herhangi bir işten yapmadığını söylemiştim. Haziran vadiye geçiyorum. Haziran vadiye itibariyle ise değerli dostlar... 1 milyon 59.741 kontrat merkez bankası short pozisyon taşımakta bunun yatan teminatı kullanım bu işlem için kullanılması icap eden teminat 439.700 pardon 439 milyon 792 bin TL 440 milyon TL diyelim yuvarlak olarak ortalama maliyeti 5.69.10 görülmekte ve son uzlaşma fiyatının 5.86.09 olduğunu dikkate aldığımız zaman burada merkez bankasının 180 milyon TL civarında bir zararlı konuma geçtiğini ve yüzde 40-41 civarında zararlı olduğunu görmekteyiz, zarardı olduğunu görmekteyiz. Evet sevgili arkadaşlar, yüzde 20 civarında zarar burada söz konusu, yüzde 40 civarında zarar burada söz konusu. Merkez Bankası ortalama yüzde 30 civarında zararlı konumda bulunuyor. 112 milyon burada, 180 milyon burada, toplam 300 milyon diyelim biz buna. 300 milyon TL, bunun Dolar karşılığını hesaplayacak olursak yaklaşık 553 milyon 54 milyon dolar civarında bir zarar söz konusu. Buradaki yatan teminatın da 1 milyar TL olduğunu dikkate aldığımız zaman 1 milyar TL'nin de yaklaşık e, e, ne kadar dolara tekamül eder yaklaşık diyelim ki 200 bin 170 milyon dolar civarında bir rakam olduğunu düşünelim. Merkez Bankası arkadaşlar. 180 milyon dolar civarında bir rakamı biyopta kullanmakta ve bu 180 milyon doların yaklaşık %30'u civarındaki bir zararının söz konusu olduğunu ve 53-54 milyon dolar civarında şu an zararlı konumda olduğunu an itibariyle görmekteyiz. Bir kere daha arkadaşlar açıklama yapmak istiyorum. Eğer Merkez Bankası 1-10 e kaldıraç kullanıyorsa. Tabii ki Tabii ki yarınlarda bu son uzlaşma fiyatı olarak gördüğümüz 5.68 veya 5.86 gibi değerler aşağı yönlü gelecek olur ise Merkez Bankası'nın bu zararı da azalacaktır. Ama önümüzdeki süreçte dolar tl'de bir hareketlilik olacak olur ise yaklaşık Merkez Bankası son bir aydır, bir buçuk aydır sürekli olarak terste kalır bir pozisyonda ve Mart vadeyle zararlı bir şekilde kapattı, zararlı kapatma pozisyonlarını zararlı bir şekilde kapatmayı engelleyebilecek kadar bir önlem alamadı ve önümüzdeki süreçte eğer bu zarar daha da büyüyecek olursa dolar da yukarı yöndü hareketlilik hızlanacak olur ise <gülüyor> çok öfet merkez bankasının buradaki zararı çok daha artacaktır eminat tamamlamak durumunda kalacaktır ha işte o noktada acaba merkez bankası bu zararla mücadeleme edecek yoksa pozisyonlarını kapatmak durumunda mı kalacak pozisyonlarını kapatmak için vade sonunu beklemeden daha erken bir şekilde kapatabilmesi için de long pozisyon alması, alım yapması gerekecektir. İşte bu alımlar da önemli yukarı hareketlerin oluşmasına sebebiyet verecektir. Açıkçası Merkez Bankası'nın önümüzdeki süreçte dolar tl'de yaşanabilecek olan hareketlilikte hangi adımları atacağı veya hangi stratejileri uygulayabileceğini net olarak bilemiyoruz. Ama bir durum var ki zeğerli dostlar, eğer Merkez Bankası çok net bir şekilde yani bu pozisyonlar 3-4 hafta önce açılmış olan pozisyonlar. Son 2 haftadır, 3 haftadır herhangi bir şekilde Nisan vadede ve Mayıs vadede Haziran vadede dahil olmak kaydıyla pozisyon açmıyor. Ama 3-4 hafta öncesi itibariyle Merkez Bankası'nın açmış olduğu Haziran vadede bir ek 100 bin civarında, kontratı bulunuyor ama son 2 haftaya son 3 haftaya baktığımız zaman Merkez Bankası'nın hiçbir vadede pozisyon açmadığını görüyoruz. Bu durumda Merkez Bankası kısa vadede dolar TL'de önemli bir aşağı eğilim olacağını düşünüyor olsa idi bu tamamıyla benim şahsi kanaatimden ibarettir. Mayıs vadede en azından Pozisyon almaya başlaması gerekirdi. Çünkü Nisan ve Haziran vadede alınmış olan şu miktardaki pozisyonlar yaklaşık bir ay önce alınmış olan pozisyonlardı. Ve seçimlerden sonra değişen bir ortam, değişen bir tablo var. Ve hala Merkez Bankası Mayıs vadede hiçbir şekilde pozisyon açmış değil. Eski pozisyonlarını diğer vadelerde devam ettirmekte. Evet sevgili arkadaşlar, bu anlatmış olduğum verilerin Yorumunu bir de sizlerin kendi mantığınıza arz ediyorum. Merkez Bankası'nın durumu bundan ibarettir ve önümüzdeki günlerde özellikle açıklanacak olan yeni ekonomik reform ve bu haftanın Putin görüşmesi, S-400 konusu ve tabii ki seçimlerin akıbetiyle ilgili olarak da bir önemli dalgalanmaların olabileceğine hazırlıklı olmak gerekiyor. İşte bu dalgalanmalar aşamasında Merkez Bankası'nın ne yapacağını da yakından takip etmenin bizlere önemli fikirler verebileceği düşüncesindeyim. Efendim bu konuda yapabileceğim açıklama, biyop konusunda yapabileceğim açıklama ancak bu kadar. Önümüzdeki hafta içerisinde yine ben sizlere Merkez Bankası'nın herhangi bir farklı bir uygulaması var mı yok mu bu konuda bir gelişmeye fark edersem yine sizleri bu tarz videolarda bilgilendirmeye çalışacağım. Ee, aktarılan videolardan anlık bildirim ile haberdar olabilmek, derhal haberdar olabilmek isterseniz de erdi dostlar abone olmayı lütfen unutmayınız. Şimdi hoşçakalınız diyorum. Bu hafta umut ediyorum ki e, gönlünüzdeki pozisyonlar dahilinde e, bir yön söz konusu olsun ve oldukça kazançlı bir e, hafta geçirmiş olabilesiniz. Hoşçakalınız sevgilerim saygılarım